Bugün 8 Ekim 2021 Cuma Venüs günündeyiz. Akrep burcundaki Ay güne sezgisel ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay ile Kova burcundaki Satürn arasında etkinleşen dik açı sorumlulukları öne çıkarırken bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Depresif ve melankolik eğilimler de artabilir. İçinde bulunduğumuz şartları geniş bir bakış açısıyla değerlendirip uyum göstermekte fayda var. Öğle saatlerinde Akrep burcundaki Ay, Boğa burcundaki Uranüs de açı yapacak. Beklenmedik ani gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. Ya da isyankar tavırlarla özgür ve bireysel davranmak isteyebiliriz. İlişkilerde zorlanmamak için dürtüsel davranışlarımızı kontrol etmeye çalışmalıyız. Maddi konular ve finansal paylaşımlar da huzursuzluk yaratabilir. Terazi burcunda birleşen Güneş ve Mars enerjimizi ve cesaretimizi de yükseltiyor. Kendimize daha çok güvenebilir, inisiyatif alabilir, girişimlerde bulunabiliriz. Yükselen fiziksel enerjimizi dengelemek için egzersiz yapmakta faydalı olabilir. İlişkilerde adalet ve denge arayışı artarken daha fazla mücadele ve çatışma potansiyeli de olabilir. Sabırsız ve agresif eylemleri kontrol etmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.